Tarihteki en yüksek maliyetli tweetten bahsedeceğim size bugün. Google'un bir tweeti bu ve tam 100 milyar dolar değer kaybına neden oldu. Google'un toplam değeri %10'u bu. Bizim Türk borsasındaki bütün şirketlerin toplam değerini ise 3'te 2'si. Nasıl olur bir tek hatalı tweet nasıl bu kadar korku bir maliyet kaybına yol açabilir? Bunun arkasında hem borsaların çılgınlığı var, hem Google'un iş yapısı var, hem Google'un Microsoft'ta olan rekabetinden korkular var. Hatırlarsanız Microsoft, Chat GPT satın alıp yapay zekaya hızlı bir giriş yaptı. Zaten Hatta bu tweette Google'un yapay zekasıyla ile ilgili ve bu rekabette Google'un çok geride kalabileceğine dair endişeler uyandı. İşte bugünkü videomda bundan bahsedeceğim ve hem size bu tweet nasıl oldu da bu kadar yüksek bir etki yarattı, Google'un iş modeline sıkıntılar neler, Google Microsoft'a rekabet edebilecek mi? Çünkü Microsoft chat GPT'yi aldığından beri yapay zekada öne atlamış gözüküyor. Piyasalar neden bu kadar çılgınca davranıyor? Bütün bunu da ele alacağız. İnanıyorum ki bu videoyu izlemeniz sizi daha iyi bir yatırımcı yapacak. Çünkü hem bir şirketi değerlendirirken belli risklere nasıl bakmanız? gerektiğini gösteriyor olacak. Hem de piyasalardaki bu dediği hareketlere pek kapılmamayı sakin olmayı anlatıyor olacak. Google'u perişan eden tweetin hikayesine girmeden önce siz sevgili takipçilerime iyi bir haberim var. Dilerseniz artık kanalıma üye olabiliyorsunuz. Ve eğer üye olursanız Nasdaq borsasında işlem gören bir yüksek teknoloji şirketinin detaylı yorumunu izleyebiliyorsunuz. Buna da kalmıyorsunuz. Ayrıca her pazar günü piyasalar hakkında bir yorum. Hem geçmiş haftanın yorumu hem gelecek hafta ilgili öngörülerimi paylaşıyor olacağım. Bu videolar üyelere özel olacaklar ve emin olun sizi çok daha iyi bir yatırımcı haline getirecekler. Kanal üyelerinin soru ve yorumlarına da öncelikli olarak dönüyor olacağım. Ve zaman zaman özellikle böyle Fed'in faiz açıklaması gibi günlerde canlı yayınlarda da sizlerle beraber olacağım. Olacağım. Bütün bunlar sadece 350 lira gibi oldukça düşük günde 10 liraya geliyor. Neredeyse bir maliyetle olacak. Eğer bir yatırımcı oluyorsanız yatırımcı kaslarınızı geliştirmek için harika içerikleri size sunacağıma söz veriyorum. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki katıl düğmesine tıklamak sonrası zaten son derece kolay. Mutlaka beklerim. Şimdi geri dönelim Google'un hikayesine. 100 milyar dolar kaybettiren tweet. Google yeri göğü inleten ChatGPT meselesine yanıt vermek istiyor. Bununla ilgili olarak BART isimli yeni bir yapay zeka platformu geliştirdiler. Ve bununla ilgili bir tanıtım videosunu Twitter olarak attılar. İşte kıyamet burada koptu. Bu kısa bir gif aslında ve BART'la yapılan bir sohbeti gösteriyor. Sohbetteki soru, 9 yaşındaki çocuğuma James Webb uzay teleskobunun hangi yeni keşiflerini anlatabilirim. Cevap, teleskobun güneş sistemi dışından ilk fotoğrafları çektiğini. İşte bundan sonra kıyametler koptu. Evet, bu teleskop güneş sistemi dışından fotoğraflar çekti ama bu konuda asla ilk değil. NASA tarafından da teyit edildiği üzere 2004 yılında Avrupa Güney Gözlem Evi'nin çok büyük bir teleskobu zaten sistem dışından fotoğrafları çekmişti. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu ne kadar önemli olabilir. Çünkü sık sık chat GPT'de de hatalı yanıtlar alıyoruz. Ama piyasalar bu olayı böyle değerlendirmedi. Chat GPT'ye gösterilen tolerans gösterilmedi ve Google'un adeta içinden geçtiler. Bu kadar basit ve her yeni ürün lansmanında aslında karşılaşabileceğimiz türden bir hatayı piyasaların çok sert cezalandırmasının bir nedeni piyasaların genel yapısı. Piyasalar süper duygusallar, algoritmik çalışıyorlar, ani tepkiler verebiliyorlar ve algoritmalar bir anda kıyameti koparttı. Panik yapar yapan yatırımcılar bu sürece katıldı, stop losslar çalıştı, vadeli opsiyonlarda Google long olanlar bir anda likide oldular ve kıyametler koptu. Yani işin piyasa işleyişi yönü bu. Buna çok önemli değil çünkü şirketin temel yapı sağlamsa bu panik bir süre sonra aslında bir fırsata dönüşebiliyor ve tekrar hisseler satın alınıyor. Ama Google'la ilgili daha başka bir derdimiz var. Evet Google müthiş karlı bir şirket, evet Google'ın çok büyük nakit akışları var, nakit rezervi var, müthiş teknolojileri var ama Google'un geliri tek bir şeye dayanıyor, reklamlara. Evet reklamların dışında Google bulut hizmetleri de var ama o toplam cironun ancak %20'sini oluşturabiliyor. Geri kalan %80 YouTube'la beraber sadece reklama dayalı. Ve ChatGPT biliyoruz ki bu reklam modelinin temel rakibi. Çünkü Microsoft Bing'de ChatGPT birleştiğinde Google'un reklam payını yok edebilirler. İşte bundan dolayı piyasalar acayip paniklediler ve dediler ki Google'un acaba temel modeli bir sıkıntı mı görüyoruz? Eğer yapay zeka yığınt veremiyorsa ve bir tanıtımda bile bu işin içinden çıkamıyorsa burada Microsoft Microsoft'da yenilecek mi ve reklam gelirlerini kaybedecek mi? Benzer bir paniği 2022 yılında Meta hissesinde de görmüştük. Meta o dönemde aylık üye sayısının azalma olduğunu, reklam gelirlerinde bir miktar daraldığını söylemişti. Hissesi %50-60'a yakın değer kaybetmişti birkaç hafta yayılan bir süreçte. O da yine piyasadaki en büyük değer kayıplarından birisi gibi gözüküyor. Google gibi Meta gibi şirketlerin ana sorunu bu. Sadece reklama dayalı gelirleri var ve bir gün başka bir sosyal medya uygulaması çıkıyor. Mesela TikTok gibi ve bu reklam gelirinden Ciddi bir pay alabiliyor. Veyahut da chat GPT gibi insanların internetle olan ilişkisini değiştiren yeni çözümlerde reklam gelirleri konusunda büyük tehditler yaratabiliyor. İşte Google hisselerleri bundan dolayı büyük bir paniğe kapıldılar. Bir yapay zeka chat botunun arama motorunu yerine alabiliyor olması, Microsoft'un arama motoru Bing'in chat GPT ile başarılı bir birleşme yapacakmış gibi gözüküyor olması ki onu da bilmiyoruz daha. Çünkü çok az sayıda insan deniyor. Filat'tan el bittiğini sonra görüyor olacağız. Ama bütün bunlar işte yatırımcıları korkuttular. Google o kaybettiği değeri de... Geri getiremedi o günden beri. Peki işinin olacak? Duyuyoruz ki Google yeni bir insan kaynağı oluşturdu, büyük bir takım kurdular ve burada Bard'ın verdiği sonuçların daha iyi olması üzerine duruyorlar. Ben en sonunda bu konuyu çözeceklerini düşünüyorum çünkü Google'ın elinde hem çok büyük bir veri var, hem de ciddi bir yapay zeka ekibi var. Ama bu Google'un gelir modeli konusundaki korkularımızı yenmiyor çünkü bir gün Bard, ChatGPT kadar iyi çalışsa bile nasıl para kazanacağını bilmiyoruz. Buna karşılık Microsoft için Bing önemli değil çünkü Microsoft'un asıl gelir kaynağı bir yanda işte ofislerimizde kullandığımız uygulamalar, bir yandan yine büyük şirketlerin kullandığı Exchange gibi uygulamalar, bir yandan Microsoft'un bulut hizmeti Azure var, bir yandan LinkedIn'e sahipler. Yani Microsoft çok çeşitlendirmiş durumda gelirine. Google ise gelir çeşitliliği son derece dar. İşte buradan kendimize yatırımcı olarak çıkarmamız gereken ders bu. Gelir çeşitliliği çok az olan yani tek bir kaynaktan Google örneğinde büyük oranda reklamdan gelen paraya dayalı bir şirke seçmişseniz kendinize o gelir kaynağı ile ilgili bir risk görüldüğünde kıyametler kopuyor olabilir. Benim Tesla'yı sevmemin nedenlerden bir tanesi evet Tesla'nın şu anda gelirlerin çok büyük bölümü otomobil satışlarına dayalı ama enerji işini inşa ediyor bir yandan. Bir yandan yapay zekada gelişiyor orada gelirler yaratacak. Bu benim için Tesla'da geleceğe yönelik en azından bir çeşitlilik beklentisi. Google gibi, Meta gibi şirketlerin zayıflığı burada. Siz de bir yatırımcı olarak gelir çeşitliliği az şirketlere yatırım yaparken böyle ani hareketlere hazır olmalısınız. Geçen sene bunu Meta yaşadı, Snapchat yaşadı. İşte şimdi de Google'da benzer bir sonucu görüyoruz. Öte yandan aslında bu yaşananlar bize bu yapay zekanın geleceğiyle ilgili de enteresan şeyler gösteriyor. Şimdilik ChatGPT ile oynuyoruz, basit içerikler üretiyoruz. Kritik iş kararlarında kimse chat falan güvenmiyor henüz. Eğer bunlara güveneceksek bugünkü ki öyle olması gerekiyor bunların anlamlı finansal sonuçlar üretmeleri için. O durumda yapay zeka platformlarının sorunsuz çalışması ve yanıtlarının doğru olduğuna emin olmamız şart. Şimdilik değiller. Bu aslında Google'a büyük bir avantaj sağlayabilir. Çünkü Google hem arama hem Gmail hem YouTube olarak baktığınızda en büyük veri setlerine sahip şirket. Bunları bir araya doğru bir şekilde getirebilirse belki de en güvenilir yapay zeka platformu artık. Artık ChatGPT değil Bart olabilir. Çünkü şimdilik teknolojinin yeniliği yapabildikleri bizi büyülüyor. Ama eninde sonunda bunlardan iş olarak anlamlı sonuçlar almak istiyorsak, büyük kurumlar arama motorlarını terk edip veya bir kısım elemanlarıyla belki vedalaşıp ChatGPT ve Bart gibi platformlardan daha önemli kararlar konusunda destekler bekleyecekse, buraların güvenli hale gelmesi önemli. Yarış bence artık oraya doğru evriliyor olacak. Yani ara yüzler, basit soruları çözmeler, günlük eğlence. Bart bunu halledecektir, ChatGPT yakalayacaktır. Ama eğer Google yöneticileri akıllı davranabilirlerse, ellerindeki dev veri sayesinde ChatGPT'den çok daha güvenilir bir yapay zeka platformu yaratabilirler. Ve bu konuda Google'ın eli işte de zayıf değil. Bir yandan Google Brain laboratuvarında yapay zeka ile ilgili en çok araştırma yapan Google Research ekibine sahipler. Çok sayıda şirkete satın aldılar. Mesela Bard'ın yanı sıra DeepMind'in sohbet robotu Sparrow'a da sahipler ki DeepMind yapay zeka konusunda çok başarılı bir küçük işletmeydi. Google onları satın aldı. Yine satın aldıkları Anto Metrophic'in sohbet robotu Cloud'a da sahipler. Yani aslında da epey bir know-how'ları, bilgileri de var. Ama tabii bunu iyi yönetebiliyorlar bundan sonuç alacaklar mı? ChatGPT ekibi ve Microsoft'un son dönemdeki iyi yönetim ekibiyle başa çıkacaklar mı? Asıl mesele burada. Ben açıkçası Google'un biraz daha sallanacağını ve bu şüpheler ortadan kalkmadan Google hisse senedinin beklenen performansı göstermeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki benimki bir yatırım tavsiyesi değil. İşte sadece teknolojik açıdan bakıyorum. Eğer resesyon gerçekleşirse ki bununla ilgili çok emare var şu an dünyada, Google'un reklam gelirleri de düşme eğilimini devam ettirecekler. Ki son çeyrek raporlamasında bu düşüşe tanık olmuştuk zaten. O durumda Google'un başı biraz daha derde giriyor olabilir ve Microsoft o müthiş iş çeşitliliği sayesinde Bing, ChatGPT tarafındaki zararları uzun süre göğüsleyebilir ve orayı adım adım daha doğru bir ürüne çevirmek konusunda hissedarlar Microsoft'a daha iyi davranabilirler. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizin daha iyi bir yatımcı olmasını çok çok istiyorum. Bu konuda bir de eğitimim var, yedinci kez tekrarlıyor olacağız nazak hisselerine nasıl yatırım yapılır konusunda. Çok da az gün kaldı. 7 tekrar olduğuna göre gelenler şimdi tekrar epey memnun kalmış olsalar gerek. Biletlerin sayısı da azalıyor. 15 toplam bilet var. Onu zaten satılmış durumda. Oraya da mutlaka beklerim. Linkleri yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Bir de dediğim gibi tekrar hatırlatalım. Üye olun gelin katılın aşağıya. Her hafta bir hisse senedi. Her hafta piyasalarla ilgili detaylı bir yorum. Bence güzel bir fırsat yatırımcı kaslarınızı geliştirmeniz için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bir de like'ınızı heyecan ...da bekliyorum. Görüşmek üzere.